Yemekte yemeğimizi yedi Arda. Arda <gülüyor> çok bakıyor. Arda da Şimdi Zorlu'ya gidecek. Oradan da maça. Maç Arda'yı bekliyor. Hangi tekom tutuyoruz Arda bu akşam? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'a UEFA Süper Kupa finalini izlemeye geldik. Babamla birlikte. Öncesinde İstanbul'a biraz gezdik. Şimdi Zorlu AVM'deyiz. Baba sen neler söyleyeceksin? Yani güzel İstanbul'umuzu bugün tekrar Avrupa arenasında bir futbol arenasında bir futbolda Süper Kupanın finalini izlemek üzere tekrar İstanbuldayız. Ee, şu an İstanbul sessiz sakin, zorlu sertimdayız. Biraz alışveriş yapacağız. Az önce yemek yedik. Şimdi az sonra buradan da yavaş yavaş stadın yolunu tutacağız. Güzel bir final bizi bekliyor. Oğlumla beraber iyi zaman geçireceğiz. Görüşmek üzere orada. Thank <laughs> you. gösteri yapacak şu anda Goal şarkısı söylüyor. Şampiyonlar çıkıyor. I'll yaydı. Golü de buldu. Çok da başarılı. Ben Chelsea'nin kazanmasını istiyorum. Başarılar Chelsea. Ben de New York'la şans duyuyorum. Umarım çevirirler. Hey. Ama Chelsea çok iyi oynuyor. Haydi oğlum. Hey. başları. devam edecek. Olmazsa ben altı atışlarına gidecek. Bakalım neler olacak. Çok heyecanlı. Evet uzatmalar başladı. <gülüyor> Hadi bakalım. Bizi beklemekle. Evet işte soldan merak ediyorum. maç hala bitmedi ve penaltı atışlarına geçtiler. Görüyorsunuz. Evet, ilk penaltı Firmino atıyor. Roberto Firmino. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kazanan takım Liverpool oldu. Benim tuttuğum takım oldu. Olsun. Çok güzel bir maçtı. Hepinize iyi günler. Güzel maçtı. Evet. Tebrikler Liverpool. Kaybetti içerisinde bir başka finale. İyi geceler.